E, e, sana birkaç soru sormak istiyorum. Programımız çok hızlı akıyor. Onu <gülüyor> biliyorum ve çok keyifli geçiyor. E, şu sıralar okul açılışı evet. başladı ve e, belki birçok ailede Hı -hı. sıkıntı yoktur. Çocukların Hı -hı. okula gitmesiyle ilgili severek Hı -hı. de gidiyor olabilir ama biz aslında farkındayız ve biliyoruz ki birçok ailede çocukların evden kopup okula gitmeleri evet. süreçlerinde sıkıntılar yaşanabiliyor Aynen. ve aileler bununla baş etmekte çok zorlanıyor. Hı -hı. E, okul fobisi Diyebiliriz, değil mi buna? Evet. Bununla ilgili bize neler söyleyebilirsin? Evet. Bunların belirtileri nedir? Hı -hı. Ne zaman aileler destek almak zorunda? Hı -hı. Ne yapmalılar? Bunlarla ilgili faydalı olabilecek neler söyleyebilirsiniz? Evet. Ailelerde bir farkındalık oluşturmak için onlara biraz kısa bilgiler verelim. Okul fobisi evet bir şey bir korku mudur? Evet okul korkusu mudur yoksa bir ayrılma korkusu mudur? Hmm. Her çocukta olabilecek olan e, değil mi? Sonuçta biz bile buraya geldiğimiz zaman bile e, alışık bile olsak program evet. öncesi bir işte e, bir çekiniklik, bir e, hmm. korku, kaygı hmm. yaşayabiliyoruz. Çocukların da ee, okulla alakalı yeni arkadaşlar edinecekler, yeni bir e, ortama gidecekler ve evden bir ayrılma yaşayacaklar. Biraz çekinmeleri çok normal. Bununla birlikte eğer bu bir haftayı geçiyorsa e, bir hafta Olmuş ve çocuk hala okula alışamamışsa, mide bulantıları, hmm. kusmalar, halsizlik, evet. isteksizlik, işte uykusuzluk, tedirginlik, sinirlilik halleri de mevcutsa ve bu dediğim gibi bir haftayı da geçmişse ve böyle ilerliyorsa hmm. bu semptomlar o zaman bir okul fobisinden bahsediyoruz. Evet size. o zaman kesinlikle bir uzmanı götürmek gerekiyor. Geçen bir danışanım aynı şekilde... Diyor ki İngiltere'den online çalıştığım bir danışanım var. Ee, i̇şte diyor okula başlayacak. Biliyorum ki çok korkacak. Biliyorum ki çok hmm. endişelenecek. Ha, dedim ala ala al. o korkan dedim sen olmayasın <gülüyor> sakın. Yani o bildiğin şey. Yani çocuklar. Ee, ve aynı zamanda uzmanlar yine diyor ki okul fobisinin aslında diyor kaynağı e, bu yanlış ebeveyn tutumları. Evet nedenlerinden evet. de biraz bahsedelim. Aile. Aslında aileler evet. çocukta bir e, durum var gibi algılıyorlar çoğu zaman. Biz evet. de karşılaşıyoruz ama e, ailelerin de burada %100 taşımaları evet. gereken Aile. bazı sorumluluk ve bilinç e, seviyeleri var. Biraz onlardan evet. bahsedelim mi? Zaten bize aileler bir çocuğu getirdikleri zaman biz hemen daha sonraki ikinci seansta bir şekilde aileye dönüyoruz. <gülüyor> Kesinlikle. Çünkü baştan beri ne söyledik ektiğinizi e, biçtiğinizi beğenmiyorsanız ektiğimize bakmak durumundayız aslında Kesinlikle. bizler böyle bir şey yapıyoruz. Çocukta kaygıyı yaratan da aslında ebeveyn Çok yanlış doğru. ebeveyn tutumu. Çünkü biz daha bir yıl öncesinden başlıyoruz. Hay Allah hangi okula götürsek hmm. hangi okula versek tuvaletleri iyi midir şu öğretmen iyi midir bu öğretmene mi versek şunu mu yapsak arkadaşları onu döver mi ay öğlen hmm. yemeği yer mi uyur mu kalkar mı gibi Endişelerimizi, kaygılarımızı biz bir şekilde çocuğa bir aktarım yapıyoruz. Kesinlikle. Aslında çocuktaki bir sürü duygunun e, sebebi anne ve babanın aktarımlarıdır aslında. Evet. Biz e, çocuk duymuyor zannediyoruz veya görmüyor zannediyoruz ama hepsini duyuyor Kesinlikle. ve. Yani ee, vakti saati geldiğinde çocukta aynı şekilde Aa, korkmam gereken bir şey var bak evet. demek ki deyip annem bu kadar korktuğuna değil göre evet, demek ki korkmam gerekiyor deyip o da e, okulda bir kaygı yaşamaya başlıyor. Fakat bu sadece işte okula alışırken yaşadığı bir şey değil artık o psikosomatik dediğimiz bir duruma döndüğünde hastalık hmm. durumuna döndüğünde kusmalar. Mide. tabii, Aynen öyle başlıyor. mide bulantıları evet. halsizlik yemek yememe gibi birçok şey başlıyor Ben kendim de bunu çocuğumda yaşadım evet. evet birinci oğlum ana sınıfına gidiyor böyle bir tam servis saati başlayacak oğlumda bir Afedersiniz kusma. Evet. Ondan sonra daha sonrasında tabi bu e, bir uzman aracılığıyla çözdük o dönemde. Onda da mesela şöyle bir şey olduğunu ben daha sonra fark ettim. E, i̇ki yaş küçük bir kardeşi vardı ve ben kardeşiyle evde tek başıma kalacaktım. Tabii, çok bu, çok büyük büyük <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle. bu çok büyük bir problemdi. Seni gönderiyorlar evet, onlar aynen, evde beraberler. Aynen. aynen. O yüzden e, okul fobisinin altında yatan sebeplerden bir tanesi de bunlar.